Evet, artık bitiriyoruz. C seçeneği doğru muymuş bakalım. Fazla yerimiz kalmadı, o yüzden şöyle sol tarafa yazalım. C seçeneğinde bu determinantın sıfıra eşit olduğu söyleniyor. Doğru muymuş bakalım. Bunları çarpıp ilginç bir şey elde etmeyi deneyebiliriz. Veya A seçeneğinde bulduğumuz ifadeleri kullanabiliriz. A seçeneğinde z eksi z1'in t çarpı z2 eksi z1 olduğunu bulmuştuk. Yani buradaki ifade eşittir t çarpı z2 eksi z1. Bunun ilginç tarafı burada z2 eksi z1 olması. Yani benzer ifadelere rastlamaya başladık. Bunların her birinin eşleniğini alırsanız, z eksi z1'in eşleniği eşittir t çarpı z2'nin eşleniği eksi z1'in eşleniği. Eşlenik aldığımda imajiner kısımdaki işareti değiştiriyoruz. Bu işlemi uyguladığınızda, sonuçta imajiner kısımların işaretleri değişir ve buradaki sonuçta aynen böyle. Eğer emin olmak isterseniz, bunu a artı b'yi veya a1 artı b1'e eşitleyip işlemleri yapabilirsiniz. Aslında mantıklı bir çözüm sunduğumu düşünüyorum. Sadece bu karmaşık sayıların imajiner kısımlarının işaretlerini değiştiriyoruz. Bunu bulduktan sonra, determinantı bulmak son derece kolay t çarpı z2 eksi z1. Bu, t çarpı z2 eksi z1'in eşleniği olur. Burası z2 eksi z1, bu da z2 eksi z1'in eşleniği. O zaman determinant, bu çarpı şu. Yani t çarpı z2 eksi z1 çarpı z2 eksi z1. Bunların eşlenikleri. Eksi bu çarpı şu. Yani eksi t, z2 eksi z1 çarpı z2'nin eşleniği eksi z1'in eşleniği. Bu şu ifadeye eşit. Yani bunlar birbirini götürür ve 0 elde ederiz. Buna göre c de doğru. Sorunun doğru seçenekleri a, c ve d.